İp attım ucu kaldı da dalımda gücü kaldı İp attım ucu kaldı da dalımda gücü kaldı Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı Ben sevdiğim eller aldı da içimde acı kaldı Angaranın baları büklüm büklüm yolları Ne zaman sarmış oldum kaldıramıyorum. Kim <Gülüyor> ne zaman Ankara'nın bağları Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyor kolları Ankara'nın bağları Büklüm büklüm yolları Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyor kolları Ankara'nın bağları